Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz kutunun içinde bulunan Huawei FreeBuds Pro kablosuz kulaklıklarını inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar Teknoloji Oku YouTube kanalını takip ediyorsanız biz daha önce Huawei'nin farklı farklı kulaklıklarını inceledik. Ee, bu ürün ise Huawei FreeBuds Pro ise FreeBuds ailesinin en güçlü, en yeni ve en e, gelişmiş özelliklerle birlikte karşımıza çıkan sürümü arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Şöyle şu anda elimde görüyorsunuz. Elips şeklinde bir kutumuz var. Kulaklıkları bu kutunun içinde şarj ediyorsunuz veya saklayabiliyorsunuz. Çok büyük değil. Çok da küçük de değil bu arada. Şu şekilde taşıyabildiğimiz gayet güzel bir kutumuz var. Kutuyu açtığımız zaman karşımıza hemen böyle şekilli bir Kulaklık ortaya çıkıyor. Şimdi böyle uzaktan gösteriyorum belki ama detaylarda şimdi daha net göreceksiniz. 3 e, farklı sürümü var. Renk anlamında söylüyorum bunu arkadaşlar. Seramik beyaz, soğuk gümüş ve karbon siyah olmak üzere arkadaşlar. Kulaklıkları çıkarttığımız zaman aslında hemen ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsediyorum. Onu söylemiştim. Çıkartıyoruz ve kulaklıkları şarj yöntemi ise 2 tane yöntemimiz var. Bir tanesi tip C dediğimiz alt kısmında bir yuvamız var. Buradan kabloyla şarj edebiliyoruz. Ya da Cihazın kablosuz şarj özelliği var bu kutunun. E, kablosuz şarj özelliği olan herhangi bir işte adaptörünüz olabilir, bir harici pil yani power bankınız olabilir ya da bir telefonunuz varsa mesela biz P40 Pro ile denedik şarj edebiliyorsunuz böyle bir özelliği mümkün. E, kulaklıklara bakacak olursak e, ilk etapta mesela şöyle ben elimde göstermiş olayım. Biraz sonra bunların detaylarını da size vereceğim. E, böyle Uzantıları birazcık kısa gibi görünüyor. İlk etapta aslında bu dikkat çeken bir özellik olmuş. Birazcık kısa tutulmuş. Normal kulaklıklarda biliyorsunuz biraz daha uzun oluyor. Bu modelde biraz daha kısa tutulmuş ama bu ses kalitesinin kötü olduğu ya da yeteri kadar ses kalitesi sunmadığı olarak algılanmasın. Özellikle biz yaptığımız denemelerde telefon görüşmelerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı söyleyeyim arkadaşlar. Cihazın yan tarafında gizlenmiş bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye bastığımız zaman bluetooth özelliği olduğu için malum bu cihazın bir bluetooth arama moduna geçiyor kutusuyla beraber. Zaten gerekli kurumla, kurulumları da bu şekilde yapıyorsunuz. Cihazın biraz da teknik özelliklerine bakalım. Huawei FreeBuds Pro bizlere Oldukça iyi bir özellikler sunuyor. Şimdi ultra manyetik dinamik sürücümüz var. 11 mm arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. 3 farklı aktif gürültü engelleme modumuz var. Bunlar genel, rahat ve ultra olmak üzere 3'e ayrılmış durumda. Farkındalık modu var. Bunların detaylarını birazdan söyleyeceğim sizlere. IPX4 standartlarında dış etkenler dayanıklı. Ses tonu modumuz var. Kulak ucu testi var. Bu da enteresan bir özellik. Onu da detaylarını birazdan söyleyeceğim. Akıllı kontrol özelliği var. Akıllı dual bluetooth antenimiz bulunuyor. Üçlü mikrofon özelliği var. Bu önemli özellikle gürültülü ortamlarda ses kalitesini ciddi oranda arttıran bir teknoloji. Seramik beyaz, soğuk gümüş ve karbon siyah renk seçeneklerin olduğunu söylemiştik. Pil ömrünle ilgili detayları pil tarafında vereceğim ama ekranda şu anda görüyorsunuz. Pil ömrünle ilgili bilgileri de göreceksiniz. Ultra gecikme süresi var. Şarj kutusunun ağırlığı 60 gram. Kulaklıkların her birinin ağırlığı ise 6.1 gram arkadaşlar. Kirin A1 işlemci kullanıyor. Kulaklıkların şarjı 40 dakika süre kutusunda. Şarj kutusunu kablo şarj ederseniz 60 dakika. Kablosuz olarak şarj ederseniz de 120 dakika şarj etmeniz gerekiyor. Ve fiyatı ise 1499 TL. Biraz da kurulumdan bahsedelim arkadaşlar. Kurulumu gayet kolay bir şekilde yapılıyor. Eğer Huawei marka bir telefonunuz varsa şu kapağı açtığınız anda zaten cihaz Etrafta bir telefon yani kulaklığı bulduğunu söylüyor. Tabi Bluetooth'un açık olması gerekiyor telefonunuzda. Ve bağlantı yapmak ister misiniz diye ses soruyor. Ee, bağlantıyı bu şekilde kolayca yapabiliyorsunuz ama Huawei marka bir telefonunuz yoksa da yine bağlantı yapabiliyorsunuz. Onun için de şu yan yüzde bulunan bu gizlenmiş düğmeye basılı tuttuğunuz zaman cihaz arama moduna geçiyor. Yani Bluetooth'ta aranma moduna geçiyor ve etraftaki telefonlarla bu cihaza bağlanıp gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Huawei'nin Ailife isimli bir uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulamayı yüklediğiniz zaman birçok ayarı görebildiğiniz gibi bu e, kulaklıklarla ilgili hem kulaklık kutusunun hem de kulaklıkların tek tek e, şarjlarını da görebiliyorsunuz. Ayrıca aktif gürültü engelleme modları arasında da yine buradan geçiş yapabiliyorsunuz. iLife uygulaması önemli. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı arkadaşlar gerekli ayarları buradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda e, cihazın e, Firmware'ini güncelleyebildiğiniz uygulama da yine bu AI uygulaması. O yüzden bunu mutlaka ben kurmanızı öneriyorum. Bunu kurduğunuz zaman e, hemen bir güncelleme geldi. Mesela biz kurar kurmaz ve on güncellemeyi yükledik. Yeni özellikler kazanıyor. Veya var olan özellikler güncellenmiş oluyor. Ya da hani böyle olası sıkıntılar yine cihazla ilgili bu güncellemelerle ortadan kaldırılmış oluyor. O yüzden ben aile uygulaması kullanmanızı öneririm. Ve zaman zaman da o uygulamaya bir bakıp Hani yeni güncelleme var mı? İşte kulaklık gürültü modları nasıl geçiş yapılır falan gibi şeyleri oradan ayarlayabileceğinizi söyleyelim. Şimdi kulaklığı kurduktan sonra benim hoşuma giden bir özellikle farkındalık modu. Bu mod sayesinde mesela şimdi bu kulaklığın biz gürültü engelleme özelliği var. Yani aktif noise cancelling dediğimiz gürültü engelleme aktif olarak engelliyor bunu. Bunu yapabiliyor. Çok güzel yapıyor. Ama mesela bazen... Dışarıdan sesleri duymanız gerekiyor arkadaşlar. İşte bu farkındalık modu dışarıdaki seslerin bir kısmını duymanızı sağlıyor size. Ve bu sayede de hani dünyadan tamamen kopmuyorsunuz. Biliyorsunuz özellikle dışarıda bu tas kulaklıklar kullanırken tamamen dünyadan kopmak trafikte vesairede ciddi sıkıntı olabilir. O yüzden bu mod güzel olmuş. Dikkatli olmanız gereken yerlerde bu modu açarsanız en azından sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir diğer enteresan mod ise insan sesini engellemeyen ses tonu modu. Bunu da aktif ettiniz. Diyelim ki ofiste müzik dinliyorsunuz. Bir arkadaşın ses sesleniyor. İşte özgür özgür diyor. Siz duymuyorsunuz mesela. İşte ne oluyor? O zaman hey hop ofiste böyle bir bağırış çığırış oluyor. İşte o modu aktif ederseniz dışarıdaki sesler e, tamamen izole ediliyor. Ama e, bu arkadaşlarımızın yani insanların sesleri engellenmiyor siz de onları duyabiliyorsunuz ben bu modu da denedim gerçekten de başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar şimdi bu ürünle ilgili enteresan bir şey var ben daha önce hiçbir kulaklıkta böyle bir şey görmedim birçok TWS dediğimiz true wireless stereo kulaklık test ettik şimdi kutusundan biliyorsunuz bu tip ürünlerde özellikle bu üründe de var e, bu şekilde bir şey malum bir kulak ucunuza uygun böyle küçük plastik kauçuk malzemeler çıkıyor şunların uç uçlarına şimdi bunları Kulağınız küçüktür, büyüktür. Değiştiriyorsunuz. Deneyerek siz de kendiniz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama enteresan bir şey yapmış Huawei. Şöyle bir teknoloji var cihazın üzerinde. Şimdi bunları çıkartalım. Şurada bakın şimdi şurada kulak uçlarımız var. Şöyle açalım. Farklı farklı kulak uçlarımız var. Bir kulak ucu testi diye bir özelliği var. Bu testi aktif hale getirirseniz ki onu AI Life uygulamasından yapıyorsunuz. Kulak, kulaklıkları kulağınıza takıyorsunuz ve size bir belli sesler dinletiliyor ve bu seslerin bu kulak ucuna uygun, uyumlu olup olmadığı test ediliyor. Yani ANC özelliği düzgün çalışıyor mu seçtiğiniz kulak ucuyla bu test edilmiş oluyor. Bu da çok enteresan bir özellik olmuş. Yani diyelim ki küçük bir kulak ucu taktınız, bol geliyor kulağınıza veya büyük taktınız fazla geliyor falan, sıkı geliyor. Bunu tam olarak hangi kulak ucunu seçmeniz gerektiğini size yazılım söylüyor arkadaşlar. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa bu kulaklıkta gördüm. Huawei FreeBuds Pro'da gördüm. Enteresan da bir özellik olmuş. Kulaklığı aldığınız zaman bunu denemeyi unutmayın. Az önce söyledim kulaklıklar birazcık kısa görünüyor. Ee, videonun başında söylemiştim. Normal kulaklıklarda bu biraz daha uzun oluyor biliyorsunuz. Ama ses kalitesi nasıl diye soracak olursanız ben telefon görüşmesinden bahsediyorum. ki Bunları videonun içinde koyacağız birazdan ama burada da en azından şifayende söylemiş olayım. Ses kalitesi gayet başarılı. Yani kısa olmasına rağmen... Gayet net bir şekilde sesleri duyuyorsunuz. Telefon görüşmelerinde herhangi bir rüzgar vesaire ortamlarında da yaptığımız testlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde sesi hem karşıya aktarıyor hem de siz e, telefon sesini, konuşma sesini gayet net bir şekilde duyuyorsunuz. Ama söylediğim gibi onların örneklerini birazdan sizlere canlı canlı aktaracağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei FreeBuds Pro'nun mikrofonlarından kulaklıkları mikrofonlarından kaydediyoruz şu anda. Ve kapalı bir ortamdayız. Biraz sonra açık bir ortamda geçeceğiz. Kapalı ortamdaki kulaklığın ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Telefon görüşmesi yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir ses duyacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdi açık havadayız. Ee, nispeten daha gürültülü bir ortamda Huawei FreeBuds Pro'nun kulaklıklarının mikrofon kalitesinde işte bu videoda görmüş oluyorsunuz. Birazdan bir görüşme yapacağız. Oradan da size bir ses kalitesi konusunda bilgi vereceğiz. Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Şimdi Huawei FreeBuds Pro'yu çok gürültülü bir ortamda. Hemen şöyle göstereyim. E5'in kenarındayız. Ofisin balkonundan ben içerideki Bey'i arayacağım. Ve ses kalitesi şu anda gürültülü bir ortamdır muhtemelen. Ve o gürültülü ortamda bakalım bu kulaklıkların mikrofonu sesimizi nasıl iletecek hep beraber izleyelim. Selamlar, sesim nasıl geliyor? Selamlar Özgür Bey, sesiniz gayet iyi geliyor. Yani şu an çok açık havadayım ve gürültülü bir ortamdayım. Ve şu an FreeBustro'dan arıyorum. Kulağımda... Yani şu an bizim balkonda bundan daha iyi ses gelemez. Çünkü E5'in tüm gürültüsü var. Ee, dışarıda evet. dışarıda evet. ciddi anlamda yoğun bir trafik var, ambulans sesleri var. Ee, evet. Ve şu anda telefonun o bir tanesi gelmiyor. Gürültü engelleyici açık galiba. Evet, evet. Şu anda gürültü engelleyici açık ve ben de aslında çok fazla bir ses duymuyoruz dışarıdaki sesleri. Vallahi harika. Ben beğendim. Güzel. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ne demek kolay gelsin. Peki kulaklığın ses kalitesi nasıl? Bas mı? Tiz mi? Ee, ben yaptığım denemelerde, tabii bu kişisel deneyimlerime dayanarak söyleyeceğim bunu arkadaşlar. bunu bir ölçümü yapmamız Elimizdeki imkanlar pek mümkün değil. Ama kişisel deneyime dönemek şunu söyleyebilirim. Müzik dinlerken dengeli bir ses dağılımı var. Yani çok bas değil, çok tiz de değil. Ve siz e, hani, müziği dinlerken çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kulaklıkların ergonomisi de gayet güzel. E, uçlarının değiştiriliyor olması güzel. Ayrıca kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda... Otomatik olarak algılayabiliyor yani birçok kulaklıkta artık bu son dönemde çıkmaya başlayan bir özellik Müzik çalarken kulaklık çıkardınız koydunuz müzik duruyor Tekrar taktınız müzik kaldığı yerden çalmaya devam ediyor Güzel bir özellik ben bu üründe de kullandım Farklı Huawei modellerinde de yine benzer bir özellik vardı arkadaşlar Enteresan bir özellik daha akıllı kontrol Bugüne kadar yine herhangi bir kulaklıkta görmediğim bir özellik ee, kulaklığı sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle gerçekten de sıkıştırıyorsunuz ya da böyle aşağı doğru yukarı doğru çeşitli hareketler yapıyorsunuz şimdi ekranda o hareketleri göstereceğim ben size işte sıkıştırdığınız zaman ses e, gürültü engelleme modları arasında geçiş yapıyor yukarı doğru çektiğiniz zaman parmağınıza sesi arttırıyor ya da azaltıyor gibi şeyleri kulaklığı böyle e, mıncıklayarak tabiri caizse yapabiliyorsunuz çok enteresan geldi bana bugüne kadar kulaklıklarda görmedim bir telefon markasında vardı böyle bir özellik telefonu sıkıştırarak kullanıyoruz kulaklıkta ilk kez görüyorum bu kadar küçük bir alanda hani böyle bir şeyi yapıyor olmak enteresan Baştan bana çok ilginç gelmişti ama sonra alıştım ve çok rahat bir şekilde kullanmaya başladım. Çeşitli hareketlerle kulaklığı, bazı fonksiyonlarını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi Huawei FreeBuds Pro'da yine kendi ekosisteminde çok uyumlu çalışan bir cihaz. Mesela biz geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Huawei Watch GT2 Pro ile bu kulaklığı eşleştirdik ve onun içindeki müzikleri kulaklığımızla dinlemeyi de başardık. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Huawei'nin uyumlu cihazlarıyla bu kulaklığı eşleştirdiğiniz zaman... Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei Freebuds Pro aynı anda iki cihaza bağlanıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir yandan telefonunuza bağlanırken, bir yandan da mesela şu anda masaüstümde görmüş olduğunuz Huawei MatePad Pro'ya bağlanabiliyorsunuz. Buradan müzik dinlerken, buradan da başka bir şey, bir çağrı geldiği zaman telefondan diyelim ki, o aynı anda ikisini de cevaplayıp aynı anda iki cihazda da kullanmış olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi gelelim Huawei Freebuds Pro'nun pil durumuna. Yaptığım testlerde arkadaşlar ki teknik verilerden bahsediyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz ANC kapalı iken 7 saat müzik dinleme performansı sunuyor bu kulaklıklar bize. ANC'yi açtığınız zaman bu rakam 4,5 saate düşüyor. ANC kapalı iken 4 saatlik bir telefon görüşmesi yapma imkanınız var. ANC'yi açık iken ise bu rakam 3,5 saate düşüyor arkadaşlar. Pil durumu fena değil. Yani benzer bir ürün için en azından söyleyeceğim fena değil. Nasıl şarj ediyoruz peki? iki tip şarj yöntemimiz var arkadaşlar. Bir tanesi... Tip C, ki kutusundan şöyle bir kablomuz çıkıyor. Tip C kablosuyla herhangi bir adaptörden, pilden, işte bilgisayardan şuradan buradan bağlayıp ki ucu normal Tip A dediğimiz bağlantı normal kutumuzu şarj etmek. Bu kutuda kulaklıkları şarj ediyor. Bir diğer yöntem ise kablosuz şarj etmek. Kablosuz özelliği olan herhangi bir işte adaptörünüz olur, herhangi bir power bankınız olur ya da bir ters şarj özelliği olan bir telefonunuz varsa ki biz P40 Pro ile denedik gayet güzel bir şekilde şarj ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Elektriğin olmadığı, adaptör bulamadığınız bir ortamda da telefonunuz varsa kulaklığınızı en azından bir süre şarj edip kullanacak kadar bir enerji imkanı da sağlayabiliyorsunuz. Pil ömrünü beğendik, kablosuz şarj olma özelliğini beğendik. Bence ikisinin de beraber sunulması güzel olmuş. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği konu fiyat meselesine. Biz bu incelemeyi yaptığımız Ekim ayının başlarında Huawei FreeBuds Pro'nun fiyatı 1499 TL idi sunduğu özelliklere baktığımızda bence fiyatı makul arkadaşlar. Günümüzde baktığımızda zaten ANC özelliği olan ortalama bir kulaklığın fiyatı 1000 TL'den başlıyor. E 1500 TL'ye siz ANC özelliğinin yanında birçok farklı farklı özelliği de olan kablosuz şarj gibi, işte aktif gürültü engelleme modları gibi farklı farklı özellikleri de olan bir kulaklık sahibi oluyorsunuz. Bence fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds Pro ile ilgili yaşadığım deneyimi aktarmaya çalıştım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi Sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.